Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte KKS hakkında konuşacağım. Bildiğiniz üzere üniversitenin yerleştirme sonuçları açıklanacak. Bu pandemi dolayısıyla üniversitelere kayıtlar nasıl olacak? İşte e, illere mi gidilecek yoksa online kayıt altında e, bulunduğunuz yerden üniversitelere kayıt mı yaptıracaksınız? Bu gibi durumlardan biraz bahsetmek istedim sizlere. Öncelikle daha önceden iki tane okullar açılacak mı, üniversiteler açılacak mı ve bu üniversitelerin açılması için öngörülen senaryoları anlattığım videolarım vardı. O videolara da yukarıdaki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videonun konusu YKS'nin yerleştirme sonuçları hakkında olacak. Biraz merak ettiklerinizi yanıtlamak istiyorum. Çünkü bu konu hakkında biraz araştırma yaptım ve edindiğim bilgileri sizlere aktarmak için böyle bir video hazırlıyorum. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız veya beni ilk defa bu video ile görüyorsanız lütfen aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu videoda bu konu hakkındaki görüşlerini aşağıya yorum olarak bana iletebilirsin. Hadi şimdi videomuza geçelim. ÖSYM Başkanı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu hafta yani şu an bu video yayınladığım hafta içerisinde tercih sonuçlarının açıklanacağını Twitter adresinden duyurmuştur. Sonuçlar, ÖSYM'nin kendi resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Orada hangi üniversiteye yerleştiğiniz konusunda bilgi edinebileceksiniz. Fakat şu anda e, tercihlerin sonuçları açıklanmış değil. Öğrencilerin merak ettiği tek şey, acaba bu dönem okullar açılacak mı, üniversiteler açılacak mı? Benim o yaptığım iki videonun altına çok sayıda yorum geldi. Ve çoğu insan bana şu soruyu sordu. Ya işte okullar açılmayacaksa tercih yapmayacağım. İşte uzaktan okumak istemiyorum, eğitim almak istiyorum gibisinden. Öncelikle devlet yetkilileri bizim adımıza en doğru kararı verecektir diye düşünüyorum. Ek olarak eğer herhangi bir yerleştirme sonucundan sonra tercih döneminde eğer o şehre gitmek mümkün olmazsa diye düşünüyorum. Çünkü vakalar artıyor şu anda. Sağlık Bakanlığı da net bir açıklama yapamıyor bu konuda. ÖSYM Başkanı da bir açıklama yapamadı. Ee, görünen tablo o ki bu vakalar artmaya devam ediyor şu anki durumda. Lütfen anlattıklarımı yanlış yerlere çekmeyin rica ediyorum. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, üniversiteler kendi internet siteleri üzerinden öğrenci kaydını oluşturabilecek bir veri tabanı yani bir web sitesi tasarlayabilir bugünümüzde yapılması mümkün olan bir şey. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazandıysanız eğer kayıt süreci 31 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar sürecek. Yani 31 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar o üniversiteye kayıt yaptırmanız gerekiyor. Öğrencilerin en çok merak ettiği ben de bir öğrenciyim ve bana o videolardan sonra gelen birçok soru bu gelecek dönemin ne olacağı yönünde. İnanın ben de bir şey bilmiyorum. Yetkililer de bir şey bilmiyor. Ben kendi izlenimlerimin sonrasında sizlere bilgi veriyorum ve kendi yorumlarımı aktarıyorum. Fakat benim şu anki görüşüm okullar muhtemelen açılmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer açılırlarsa da büyük bir tedbir şeklinde olacak bu okulların açılma süreci ek olarak. Şimdi bildiğiniz üzere Türkiye dört mevsiminde yaşayan bir ülke, Erzurum'da okuyan bir öğrenci, işte Bingöl'de Van'da okuyan bir öğrenci, kışın kapalı bir sınıfta kalamaz. Bu sınıflar açık olacak. Pandemi dolayısıyla geçirilen kurallarda kapalı alanda kalmamanız gerekiyor. Yani o sınıf tamamen açık olacak ve kış ayında bunu yapmak aslında çok zor. Sınıf mevcudunu en az indirmek zorundasınız, sosyal mesafeye uymak zorundasınız ve... O sınıfta bir ısıtıcının çalışması şart. Yani o çocukların ısınması gerekiyordu. Çünkü e, tamam belki İzmir'de havada sıcak olabilir o mevsimlerde. Fakat bir Erzurum'un kışı, Gümüşhane'nin kışı, işte e, Van'ın, Diyarbakır'ın kışı çok çetin geçen kışlardır ve burada üniversite okuyan öğrenciler eğer bu şartlar altında okurlarsa çok zorluk yaşayacaklardır. Ama yetkililer tabii ki en iyisini düşünecek. Şu anda tercihler açıklanmadı ki eminim. Tercihler açıklandığında da Açıklandığı gecenin akabinde Yetkililer bu kayıt sürecinin nasıl olacağını Sizlere aktaracaktır Ben de elime geçen bilgileri sizlere ulaştırmaya devam edeceğim Fakat e, Bu pandemi süreci var diye lütfen işte okulla gitmeyeceğim e, Tercih yapmadım Çıkarsa da gitmem bir yere Uzaktan eğitim istemiyorum gibi düşünmeyin e, Yıl kaybetmeyin Eğer elinizde bir imkan varsa bunu değerlendirin Çünkü gerçekten e, Yıl kaybetmek Kötü bir şey eğer bunun devamını getirip daha başarılı olamıyorsanız böyle düşüncelerle aslında aklınızı meşgul etmeyin. Her şey olacağına varacaktır. Ama şunu da unutmayın. Bir mücadele verdiniz bir çaba verdiniz. Bunun üzerine gidin arkadaşlar. Yani yarın ne olacağını bilemeyiz. İşte bugün virüs çıktı. Yarın başka bir şey olur. Fakat hayallerimizin, hedeflerimizin üzerine gitmemiz gerekiyor. Bu olaydan sonra da Böyle yorumlar alınca ve tercih sürecinin de yaklaştığına açıklanmasının yaklaştığını duyunca böyle bir video hazırlamak istedim sizlere. Benden de zaten çok şey istiyorsunuz böyle videoyu. Ee, videomuzun sonuna geldik. Sormak istedikleriniz yorum kısmında sorabilirsiniz. Hepsine cevap vereceğim. Ek olarak da bu konuyla ilgili görüşlerinizi ve yapılması gerekenleri, kendi fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı. Ve görüşlerinde bana yorum olarak iletmeyi lütfen unutma. Bir sonraki videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.